Evimizin en duygusal ve en hassas canlısı olabilen ve ailenin neredeyse bir üyesi olarak sayılan papağanlar. Bugün sizlere neleri severek yediğini göstereceğim 10 ürün listesini hazırladım. Papağanlarınıza bunları verirseniz hem tüyleri hem de psikolojisi çok daha iyi olacaktır. Konuşma yetisi %100 artacaktır. İyi seyirler. Papağanlar fındığa bayılırlar. Fındık yemek onlara iyi gelir. Yağlı bir tohumdur. Çok fazla fındık vermek papağanızı kızgınlık dönemine sokabilir. Dikkat edin derim. Kızgınlık dönemine girerlerse çok hırçın olabilirler. Fıstığı tabi ki de kabuklu olarak vermeniz gerekiyor. Kendisini doğada gibi hissetmesi lazım ve kabuğunu kendisi kırması lazım. Bu zamana kadar fıstığa hayır diyen bir papağan görmemişizdir. Oldukça yağlı bir besindir. Fazlası verilmemelidir. Ceviz üreme dönemlerinde yumurta yapımını arttırır. Cevizi kim sevmez ki? Papanlar ile kabuklu ya da kabuksuz cevize bayılırlar ve onun içindeki hazineye ulaşmak için elinden geleni yaparlar. Çiğdem çekirdek, papanların ana besinidir. Aslında evde beslediğimiz için en ucuz yiyeceğin bu olmasından kaynaklanır. Tabii ki de her zaman bununla beslemek doğru değildir. Ama kendileri çiğdemi görünce dayanamaz, hepsini bir anda bitirirler. Daldarı içinde bulundurduğu ester yağları sayesinde papağanlarınızın bağırsak sorunlarına iyi gelir. Tatlı olduğu için önünde ne kadar yiyecek olursa olsun gidip daldırıyı seçecektir ve kuşunuzu hasta gördüğünüzde vermeniz gerekenlerin başında yer alır. Ak papanlarınızın papağanlarınızın ana öğünü olabilir, besleyici bir tohumdur ama ufak ufak ve ince bir yem olduğu için her papağana uygun değildir. Elma Papanlar elmayı görünce kendinden geçebilir hatta aralarında kavga bile ederler. Taze meyve aslında onların vahşi içgüdüsünü ortaya çıkarmaktadır çünkü doğada onlarla beslendiği için her gün vermemeye dikkat edin ishale yol açabilir. Kırmızı pancarlar papanların oldukça sevdiği bir sebzedir. Rendeleyip önüne verdiğinizde bir vampir idasıyla onu yiyecektir ve her tarafını kıpkırmızı yapacaktır. Genelde haftada bir olarak verilmesi uygundur. Papağanlar çıtır kütür şeyleri çok sever, bisküvi görünce dayanamaz, hepsini paramparça ederek yer, fazlası kilo yapar, arada bir verilmesi uygundur. Papağanlar çok duygusal canlılardır, sahiplerinin yediği şeyleri merak ederler ve ekmek kırıntısı onların hassas noktasıdır. Yere dökülen kırıntıları bir tavuk edasıyla neredeyse hepsini yerden temizleyip yiyebilirler. Evet, papanların en sevdiği 17'yi sizler için derledik. Siz de bu video serisini beğendiyseniz bizlere like atıp kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.